Merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us Türkçe dil yamasını size göstereceğim. Daha önceki videomda Among Us Free nasıl oynanır, nasıl yüklenir tarzı bir video çekmiştim. Oradan ücretsiz Among Us'ı indirebilirsiniz. Bu dil dosyasının da linkini size vereceğim. İlk önce dil dosyasını indiriyorsunuz. İlk önce bir Among Us'a bakalım çalışıyor mu? Açılıyor. Evet, biz sunucuya girelim. Kendimizinkini oluşturalım hemen. Denemem açtı. distinctive evet, sonucu yaptı. Gördüğünüz gibi her şey İngilizce, PT2, game her şey çalışır durumda. Kapatalım. Ee, şimdi RAR'daki dosyalarımızı çıkartalım. İki tane dosyamız var. Beni hukuk var yapamayanlar için. Ee, şimdi internet versiyondan indirdiyseniz internet versiyonu, bu versiyonu Steam'den indirirsiniz. Steam versiyonu atacaksınız. Steam versiyonu da bilgisayarım, yerel JDX, program files, ya da x86'da mıydı, yani x86, buradan steam maps, come on. buradan da among us dosyasının içine, data kuleslerinin içine direkt atsanız çalışır yani. Biz internetten indirdiğimizi yapacağız, internet versiyonu olana. Giriyoruz içine, iki dosya var, among us'a giriyoruz, datasına giriyoruz. Bu iki dosyayı içine atıyoruz, çekip bırakıyoruz. Hedefteki dosyaları değiştiriyoruz. Kapatıyoruz ikisini de. Hamangas'ı tekrar açıyoruz. Gördüğünüz gibi Türkçe bir logo çıktı ekrana. Oyun Türkçe çevrilmiş durumda gözüküyor. Bir oyunda deneyelim. Kur, oyun bul, kodu girin, oyun oluştur diyelim. Buralar da biraz değişmiş. Evet gördüğünüz gibi özel ayar, harita adı. Görevler, kısa görevler, her şey Türkçeleştirmiş %80 herhalde, tam bilmiyorum ama şapka, evcil hayvan, cilt, oyun, oyun ayarları, yani her şey çalışır durumda gözüküyor. Videonun altına bu linki bırakacağım size, siz de indirip kendiniz de oyun Türkçe yapabilirsiniz. Daha fazla video gelmesi için videonun altına yorum atıp beğenirseniz videoyu da sevinirim. Kimden? Yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum.